Başlayalım hocam. Çünkü... Başlayalım hocam. Başlayalım hocam. Çünkü... Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Allah'ın selamıyla hepinizi selamlıyoruz. Usulen hamdenillah ve salatu vesselamu ala rasulillah diyerek başlamış olalım. Mevlamız önceki ayetlerde, önce beş ayette Müslümanların vasıflarından bahsetti sonra iki ayette kafirlerin özelliklerinden bahsetti. Bundan sonraki kısımda ise münafıklardan bahsetti. 22. ayete kadarlık kısımda, 21. ayete kadarlık kısımda ise münafıkların vasıflarından bahsetti. Kur'an-ı Kerim'de münafıkun diye bir sure var. Orada da onların vasıflarından bahsedilir. Tabi ee, tabii onlar yeri geldikçe onlardan inşallah Kısım kısım sizlere zikredilecek. Tövbe suresinde münafıkların evsafı çok anlatılır. Ee, onların niteliklerinden bahsedilir. Şu soru da sorulabilir. Mekke'de münafık var mıydı? Ankebüs suresi Mekke'de inen en son sürelerdendir. Orada da e, e, yani e, ayeti kelimede Mevlamız'ın şöyle bir ifadesi geçiyor. Yani e, ifade aynen şöyle Ve leya'lamennallahu ledine amunu Elbette ki senin Rabbin, yani Rabbın iman edenleri de bilecek, münafıkları da bilecek ifadesiyle Ankebes suresindeki 11. ayette bunlardan bahsedince bazı alimler Mekke'de de münafıkların olabileceğini ifade etmişlerdir. Ama bu biraz zor ve biraz belki olsa da çok nadirattan olabilecek bir durum olduğunu belirtmemiz gerekir. Şu anda okuyacağımız ayet-i sizin de yani rahatlıkla yani bilmediğiniz kelime yok şu ilk ayette. Estağfirullah Bismillah. Mevlamız insanlara sesleniyor. Ya eyyühen nasf, Ey insanlar. Şimdi bazı tefsirlerde ya ehle Mekke denmiştir bu. Ey Mekke halkı anlamında. Çünkü bu aslında Mekke'de de bu. Medine dönemine ait olan bir süredir. Ama Celale'in mesela ehle Mekke diye böyle bir yorum yapmış. Gerçi ey insanlar denilen ayetler daha çok Mekki surelerde de olduğundan dolayı Mekki sureleri tanımanın yollarından birisi de ya eyyuhennas ile başlayanlardır ifadesinden dolayı böyle bir yoruma bazı e, kaynaklarımızda müfessillerin işaret ettiğini biliyoruz ya eyyuhennas ey insanlar u'budu rabbakum Rabbınıza ibadet edin nasıl Rabb? öyle bir Rabb ki halagakum sizi yarattı başka vellezine min gabbekum sizden öncekileri yarattı Evet, niye ibadet edin? Belki sakınırsınız. Yani Allah'a karşı gelmekten sakınırsınız. Sakınınca da tabii ki bu sizin kurtuluşunuza vesile olacaktır yani. Yani sizi ve sizler öncekileri e, yaratan Rabbinize ibadet edin. Umunur ki sakınırsınız. Takva sahibi insanlar olursunuz. Takvaya ikinci ayette işaret edilmişti. Burada tekrar edildi. Belki takva sahibi olursunuz. O Allah öyle bir Allah ki şimdi ikinci ayette 22'de Mevlamız tekrar kendisine ait olan vasıfları işaret etmek üzere elle değil. Bu tabii ki ismi mevsul, zahir Rabbimiz'e gidiyor. Ce'ale lekumul arda Cale halaga anlamında ya da kıldı anlamında. Ce'ale lekumul arda firâşen. Yer yüzünü sizin için göşek yaptı. Ve sema e binaen. Semayı da sizin için ne yaptı bir bina yaptı üstünüze adeta bir çatı gibi bina yaptı yetmedi ve enzele minas-semai maen semadan su indirdi fe akhrace bihi ve çıkarttı o onunla bihi dedi yani maya gidiyor o su ile çıkarttı minas-semaratin meyvelerden ürünlerden çıkarttı ürün semerederiz deriz ya biz semeratun çoğulu semerat diye gelir arkadaşlar ürünlerden çıkarttı Mevlamız nasıl yani nasıl bir, ne olarak çıkarttı diyelim, ee, ürün olarak yani arkadaşlar semeratün yani ağaçların meyvesi birçok çeşit meyve ister yenilsin ister yenilmesin ağacın verdiği meyve anlamında artan ve katlanan mal mülk ve servet altın ve gümüş ağaçlar ve çalılar için e, bu şekilde kullanılıyor, esmar ifadesi de bilinir, semerat diye de vardır, esmar diye de vardır Burada Mevlamız öyle buyuruyor. Sizin için gökten su indirdi ve o su ile de rızık olarak size rızık olarak efendim yerden efendim çeşitli ürünleri Mevlamız çıkar çıkarandır o Allah. Eee efendim. Feleati'alu öyleyse böyle bir nimetleri size bahşeden Rabbinize karşı feleati'alu yani kılmayın koşmayın diyeceğiz burada. Lillahi Allah için endaden ortaklar. Nibdün eş demek, ortak demek arkadaşlar. Çoğulu endad gelir. Bu surenin 165. ayetinde de öyle geçecek. Ve minennâsî men yettekudu min dünillahi endaden يُحِبُّنَهُمْ كَهُبِّ İnsanlardan bazıları Allah'ın dışında ortaklar edindiler de, edindikleri ortakları Allah'ı sever gibi severler. وَالَّذِينَ آمُنَا اَشَبْتُوا حُبَّنْ لِلّٰهِ diye geçer. Şimdi hocam nit çoğulu endat, bunu burada öğrenirsem, Kur'an-ı Kerim'de nerede geçerse geçsin, rahatlıkla bunun o anlama geldiğini kavramış olacaksın. Yeter ki Kur'an'daki bu kelime hazinesine e, dair böyle bir çabanın içerisine girersem e tabii ki bu sizin için kolay olacaktır. Evet fele atecanullahi endaden Allah için ortaklar koşmayın. Ne olduğu halde ve tüm talemun bildiğiniz halde. Yani şöyle toplayalım. Öyleyse yani siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın buyuruyor. Ve buyuruyor ki katu bi min misli onun benzeri bir sure getirin. Ve u çağırın da ayet u'den udu u udu ud ud çağırın. Şühedâ eküm şahitlerinizi, e, şehidün çoğulu şühedâ, şahitlerinizi çağırın. E, Mindûnilâh Allah dışında şahitlerinizi çağırın. İnküntün şahit iseniz sadirin, sadıklardan iseniz buyuruyor Mevlamız. Şimdi arkadaşlar bu ayete tahaddi ayetlerinden bir e, bölüm olarak e, tahaddi ismi verilir. Kur'an-ı Kerim'de Mevlamız İsra Suresinin İslam Suresi'nin 88. ayetinde şöyle buyurur Mevlamız. Kulli in iştematil insu vel cinnu ala en ye'tu bimistehazel Kur'an velev kana, velev kâne bâduhum bi zahira buyurur. Velev kana bâduhum bi zahira. De ki, insanlar ve cinler Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere hepsi bir araya toplansa, birbirlerine yardımcı da olsalar, Asla Kur'an'ın bir benzerini onlar getiremezler. Arkadaşlar, inen ilk ayet-i kerime Kur'an'ın bir benzerini getirme konusunda insanların ve cinlerin bir araya gelmesi durumunda ve ki birbirlerine yardımcı da olsalar asla Kur'an'ın bir benzerini getirmeye onların güçlerinin yetmeyeceği ifade edilir. Kur'an'ın tümü konusunda böyle bir şey söylendi ama efendim... Bir başka surede, hut suresinde Mevlamız اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَهُ Onu uydurdu mu diyorlar? اُلْفَأْتُوْ بِعَشْرِ diye Rabbimiz eğer uydurdu diyorlarsa o zaman Kur'an'ın benzeri on süre getirin diye Mevlamız bu durumda onlara on süre getirmeleri teklifinde bulunur 13. ayetinde. اُلْفَأْتُوْ بِعَشْرِ سُوَرِنْ mislihi Onun benzeri on süre getirin müfteriyatın uydurulmuş ve o, ve o, menistatadu min dürlin lahi inküntum Eğer sağlıklar iseniz, bütün kim varsa çağırın der. Bakınız, Kur'an'ın tümü dedi, sonra on sure dedi, işte burada ise fetü bi suretin min misli diyerek Mevlamız Kur'an'ın benzeri bir sure getirmelerini onlardan istemiştir. Teimlem <Sessizlik> tefalu yapamadınız ise, bu geç, geçmişe ait bir kalıp velen tef'alu, ki zaten de yapamayacaksınız, öyleyse fettegun naralleti, bir ateşten sakının ki, ve guduha onun yakıtı, ennâsü vel hic'âran, tabii ki insanlar ve taşlardır. Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten efendim o zaman sakının. Bu ne demektir? O zaman benzerini getiremiyorsanız bilin ki Kur'an Allah'ın kelamıdır, sözüdür. Öyleyse, öyleyse bu dine teslim olun. Bu Kur'an'a inanın denmiş oluyor. Bu iddet kafirin çünkü o cehennem, o ateş kafirler için hazırlanmıştır. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Tehadi ayetleri kapsamında bu 23. ve 24. ayetler o bağlamdadır. Meydan okuma ayetleridir. Kur'an'ın Allah'ın mucizesi olduğu mehkili kafirlere bu anlamda bir meydan okuma bağlamında... Önce efendim İsra suresi 88'de Mevlamız Kur'an'ın bir benzerini getirme konusunda insanlara, cinlere Rabımız seslenmiş. Kur'an'ın bir benzerini getirmeye gücünü yetmezse o zaman on süresini getirin demiştir. Hud suresi 13'te bu ayeti kelime de ise bir suresini getirin diyerek onlarda bir onlara karşı bir indirim yapılmıştır, tenzilat yapılmıştır ama onlar bunun da benzerini getirmeye güçleri olmamıştır, olamamıştır. Evet, evlambda şimdi bu mevzuyu da bitirdi. Peygamberimize bir emirde bulunuyor. Vebe beşir ilediyine ve amilus salihat. Abdullah Bey bir sonraki sayfa. Ve beşir amunu ve amilus salihat ve beşir müjdele. Kimi ellezine amunu ve amilus salihat? İman edip salih amel işleyenleri müjdele. Ne diye müjdele? En lehum onlar için vardır. Enne muhakkak ki demek. Lehum onlar için muhakkak ki vardır. Ne vardır? Cennatin tecrimin tahdiyelen har. Yani zemininden altından ırmaklar akan bir efendim akan cennetler vardır. Yani zemininden ırmaklar akan cennetlerle iman edip salih amel işleyenleri müjdele toplu halde. Kullama rüziku minha min semaratın rizga, her ne zaman onlar orada rızıklandıkları zaman bir rızıkla galû diyecekler. Burada kalu derler, dediler diyor ama, geçmişe ait kalıp kullanılıyor ama, Kur'an'ın üslubudur bu arkadaşlar. Kıyamet gününde cennette olacak bir hadise bu. Ama Mevlamız dediler, öyle şöyle oldu diye olmuş gibi aktarıyor. Mevlamız için geçmiş ve gelecek diye bir durum söz konusu değil. Bu onu anlatması bağlamında Kur'an'a dair bir üstlükdür. Galu dediler, yani diyecekler. Herdele di bu rızık, elle rızık ne? Bizim rızıklandığımız bu rızık, min kablu, yani bundan önce efendim rızıklandığımız rızık gibidir bu, bu gibi gibi efendim onlar bunu orada ifade edecekler. Yani sanki daha önce e, e, tattığımız rızık gibi diye. Bu, oradaki yaşadıkları bu güzellik karşısında bunu ifade edecekler. Yani toplu olarak söylersek cennetlerin o nimetlerinden e, ürünlerinden kendilerine her rızık verilişinde bu tıpkı ya yani orada bir şey var daha önce dünyadayken bize verilen rızıktır. rızık gibidir demiş olacaklar. Kullama rızığumun hamilese maradırızkan, Daha önce dünyadayken yani tattığımız rızıklara meyveye, kiraza, üzüme onlara çok benziyor diyecekler. Ve ütü bihi müteşabihâ diyecekler. Ve zaten bize efendim ve ütü verildi. Ee, e, bihi müteşabiha Onlara bu rızık onlara dünyadayken benzer olarak zaten verilmişti. Evet biz e, şunu da bilelim ki bizim bu dünyada tattığımız rızıklar, meyveler cennetin yani yüzde birine tekabül edecek kadar bir azdır küçük şeylerdir. Orada artık varın, hesap edin. Orada yaşayacağımız nimetler arkadaşlar. Ve lehum fiha onlar için orada vardır. Ezvacun haratun temiz eşler vardır. Ve hum fiha onlar orada yani eşleriyle beraber halidun ebedi olarak sonsuza dek orada onlar kalacaklardır buyuruyor evlamız burada. Peygamberimiz Aleyhisselam arkadaşlar bu müjde ifadelerinden dolayı Ebu Bekir'i müjdelemiş, Ömer'i müjdelemiş, Osman'ı müjdelemiş, Ali'yi müjdelemiş, Bilal'i müjdelemiş, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Hasan'ı Hüseyin'i her bir sahabisine bu anlamda müjdeleyerek mesela bir sefer oturuyormuş Medine'de, e, mescitte şöyle buyurmuş, birazdan içeriye cennetlik bir adam girecek diyor. Ensarlı biri elinde pabuçlarıyla efendim, sakalından abdest suyu damlayarak İçeri girdiği söylenir. Yani burada Peygamberimiz Aleyhisselam ona böyle bir müjdede bulunuyor. Hatta Abdullah bin Ahmet bin As onun evine gidiyor. Diyor ki senin evinde misafir kalmak istiyorum. Birkaç gün onu gözlemiş, incelemiş. Acaba hangi ameli var ki cennetlik diye. Sonra o, o uzatmayalım ona demiş ki ben hiç kimseye karşı içimde bir kim beslemem. Herkese karşı onda var olandan dolayı da ona dair bir kıskançlığım yoktur diye. Bazı meziyetlerini söyleyince işte bunlar adamı cennete sokar demiştir. Bilal'i müjdelemiş, diğer sahabileri müjdelemiş. Hani mesela Ümmü Haram'ın evinde bir seferinde yatıyormuş, uyumuş, uyanmış. Ümmetimden bir grubun deniz seferine açılacağını, şunu şunu yapacağını gördüm deyince Ümmü Haram diyor ki, Efendimiz'in halası, dua etti onlardan biri ben olayım diyor. Ve e, Allahümme j'alha minhum diyor Efendimiz. Allah'ım bunu onlardan eyle diyor. Gerçekten e, halifeler döneminde bir sefere katılıyor Ümmü Haram halamız. Ve o seferde denizde şehit oluyor ya da hastalanıyor, ölüyor. Ve Kıbrıs'a defnediliyor. Hala Sultan diye hala şu anda kabri ziyarete açık olarak bilinmekte. Yani mesela onu da onunla müjdelemiş arkadaşlar. Bunun örnekleri Peygamberimizin hayatında çoktur. Zaten bundan dolayı Peygamberimizi Mevlamız ahsap süresinde ya güvenle bi inne ersenak şahiden ve mubessiran ve nediren iseni yani müjdeleyici şahit ve korkutucu olarak gönderdik diye buyurur mevlamız. Allah'a muhakkaki Allah la yesahi çekinmez yani utanmaz diyemeyiz de çekinmez diyelim. En yani yadribe Vurmaktan değil de burada örnek vermekten... ...darabe bu darbi mesel diye... ...bizde de kullanılır... ...yani örnek olarak vermekten çekilmez... ...misal olarak vermekten... ...darabe misalle kullanılınca... Evet, ...mesela efendim. Hac Suresinin sonunda geçer... ...ya eyyühen nasu... ...duribe meselün... ...size bir misal veril diye bak... ...duribe meselün fesstemi'ule... ...kulağınızı iyi açın dinleyin... ...diyerek Mevlamız darabe ile meseli bir arada... ...kullanınca darbi mesel anlamında... ...bir terimdir bu arkadaşlar... Andal la isti çekinmez en yedrebe mesela misal vermekten. Ney mal bir şey ki bauzaten. Bauza dediğim şey arkadaşlar sivrisinek. Fema fevgaha, yani ondan daha da ötesini bir varlığı Allah misal vermekten çekinmez. Kur'an-ı Kerim'de örümcekten bahseder arkadaşlar. Ankebut suresinde geçer. Yani kafirlerin taptığı e, efendim bağ, bağlandığı şeylerle alakalı onların ee, örümcek ağı kadar zayıf olduğunu e, ve inne evhenel büyütü leveytü le ankebut evlerin en zayıfının da örümcek evi olduğu ifade edilirken Mevla müşriklerin dayandığı güvendiği efendim yerlerin e, örümcek ağı kadar zayıf olduğuna işaret eder. Onun için burada mesela Hac Suresinde de sineği misal verir. Mevla oradan e, hareketle sivri sinektir örümcektir, sin Bunların misal verdiği gibi burada da sivrisineyi misal göstererek Allahu Teala gerekirse onlar da size misal olarak verir. Femmenne zinamına ama iman edenler feyâlemüne bilirler ki enhu o misal el-hakkû min-rabîm. gelen bir misaldir. O örnek olarak yani onu arz etmiştir Yüce Mevla. Yani onlar bunun Allah'tan gelen bir hak, bir hakikat Hakikaten mebni onun misal olarak verildiği konusunda kuşkulanmazlar. Emnelzecine kefuru inkar edenler ise feygulunu hemen derler. Ne aradı Allahu bihaza mesela? Allah bununla neyi mi yani acaba kastet ederler. Evet Mevla yudillu bihi kesiran. O örnekle efendim birçoklarını saptırır ve yehdi bihi hiket birçoklarını da belki onların hidayete ulaşmasını o verdiği misalle Mevla ortaya çıkartır. Gerçi ve ma yudillü illel fâsikin. Yüce Mevlamız yani onunla ancak fasıkları saptırır. Yani e, fasık olanlar, yoldan çıkanlar anında bu misallerden tabii ki e, hikmeti anlayamadıkları için hemen orada sınavı kaybederler. Mevla 19 rakamını misal vermiştir arkadaşlar. Cehennemde 19 tane görevli melek vardır deyince kafirler. Orada da işimiz iş diye hemen bu 19 meleğin 18'ini ben hallederim demiş birisi. Birinde siz onu efendim yere serersiniz biz orada rahat ederiz diye. 19 rakamından sınavı kaybetmiştirler onlar. Mesela cehennemde zakkum ağacı vardır demiştir Rabbimiz. Bir kısmı da zakkum ağacı konusunda Muhammed hep ateş diyor hem de cehennemde ateşin olduğu yerde ağaçtan da bahsediyor diye onlar da onunla alakalı sınavı kaybetmişlerdir. Mevlamız da zaten biz o ağacı sizi denemek için Kur'an-ı Kerim'de örneklendirdik diye onu ifade eder. Yani veşşeceraten mel'unete fil Kur'an diye lanetlenmiş ağaç Kur'an-ı Kerim'de ancak fitneten diyor. Bilsin sınavdı. Siz bu sınavı geçemediniz der. Biz de Rabbimizden gelenlerle alakalı bilirsek hakikatini iman ederiz. Bilemezsek, hikmetini anlayamadık diye yine imanımıza karar kılarız arkadaşlar. Evet, o sınava kaybedenler, ellediğin o kimseler ki يَنْقُذُونَ بُزَارْلَرْ bozarlar neyi اللّٰهَ Allah'a Allah verdikleri ahdi bozarlar. مِنْ بَعْدِ Yani e, misak, yani sözü pekiştirdikten sonra, söz verdikten sonra ya kitab-ı mukaddes'te olanlarla alakalı olabilir ya da münafıklarla alakalı da olabilir arkadaşlar. Yani verdikleri sözü aslında müminleri bozma zaman bu menafıklarda bunun efendim olduğunu bizde görmüş oluyoruz. Medine peygamberimiz geldiği zaman arkadaşlar hepsi biat ettiler ama o biati onlar bozdular arkadaşlar. Yani orada verdikleri söze uygun hareket etmediler. Celaleinde ma <gülüyor> ahida hu fil kutubi min el imani bi muhammedim Muhammed aleyhisselam son peygamber geldiğinde ona onu desteklemeye, ona bağlı kalmaya, onu e, efendim e, iman ederek e, teyit etmeye dair kendi kitaplarında var olan o peygamber onlara geldiği zaman buna dair verdikleri söze sadık kalmadılar. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın vasıfları onların kitaplarında vardı. Kur'an-ı Kerim buna alakalı ayeti kerimeleşiyor ve söyler arkadaşlar. Yani onlar, onlardan Allah-u Teala söz almıştı diyor. Bir de Allahummi sana Allahu Allah-u Teala peygamberlerden söz almıştı. Lema ateydukum min kitabın ve hikmetin. Yani e, ne zaman ki size kitaptan hikmetten bir şey geldiği zaman, Sümeci hükümlerinin musat olduğunu ima ve sizin yanınızda olan kitaba da tasdik eden bir kitap daha sonrasında geldiği zaman onu lettükminün bihi ve ona elbette ki iman edeceksiniz ve yardım edeceksiniz diye peygamberlerden ve onlara iman eden müminlerden söz almıştı. Onlar da hala tüm söz verdiniz mi deyince qa bi söz verdik demişlerdi. İşte burada bütün bunlara işaret ediyor olabilir. Onlar verdikleri sözden sonra ahitlerini, sözlerini bozan insanlardır. ve yahtauna ma amara Allahu bihi Allah'ın emrettiği şeyi kopartanlardır. Bununla alakalı ne olabilir? İman olabilir. Yani Nebi'ye iman olabilir. Akrabalık bağları olabilir. Sıla-i Rahim olabilir. E, peygamber'e efendim, Peygamber'le Allah arasındaki ilişki konusunda bu anlamda onlar böyle bir yanlışı yapmış olabilir. En yusale Allah'ın bağlamasını istediği şeyi bozmadan bahsediyor burada arkadaşlar. Ne olabilir bunun içerisine? Yani akrabalık bağları, Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyin içerisine efendim ne girebilir? Cemiyetin birliği, peygamberlere iman, imanda birleşmeyi mesela bunun içerisinde görebiliriz. Bunların her biri bu bağlamda düşünülebilir arkadaşlar. Ama onlar bunların tümünü bozan insanlar olduğuna Mevlamız işaret buyuruyor ve yufsidune fil yer yüzünde onlar bozgunculuk yaparlar. Ulaike humul hasirun. İşte onlar hüsran uğrayanların ta kendisidir buyuruyor. Bunun örneği başka sürelerde de geçer, ee, ama Müminler ise e, bunu tam tersidir arkadaşlar. İsterseniz onu ben sizlere bir yerden açı vereyim de, oradan okuyu vereyim. Mevlimiz e, Rab Süresinde öyle buyuruyor. Yani yufune bir ahdilla, valayen gufune misak. Onlar sözlerini yerine getirirler misaklarını bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسِلُونَ مَا اَمَرُ اللّٰهُ en اَنْ يُوْسَلَمْ Allah'ın bağlamasını istediği şeylerle alakalı da bu manada onları bağlarlar. Yani Allah'ın ilişki kurulmasını, gözetilmesini emrettiği akrabalık, İslami dostluk ve birlik gibi hususlarda bu düşünülebilir. 21. ayette arkadaşlar böyle ifade ediyor. وَيَحْشَمُنَا رَبِّهُمْ ama arkasından da aynı sayfanın ileriki ayetlerinde 26. ayette de 25'te herhalde onların dışında olanları yanbuluna ahdallah diye zıt vasıflarda olan kimselerden de ayet-i kerimede bahsediyor arkadaşlar. Bu kalıpları bileceksiniz. Başka yerlerde de geçse bu değişmez. Bunun anlamı sizin zihninizde oturacaktır inşallah. Evet. Velaykihumul hasir işte onlar Hüsramı uğrayanların ta kendisidir. Keyfe tek duru Ey insanlık. Ey münafıklar. Keyfe tek duru Nasıl Allah'ı inkar edersiniz ki ve küntüm emvaten sizler ölüyken iken sizleri Allah diriltti. Yani e, ölüler iken derken burada yani babalarınızın sürbünde bir nutfeyken, annelerinizin rahminde de, sonra da dünyada siz e, yani daha dirilmemiş iken siz bir damla sudan bir zerreden meydana geldiniz. Önce yoktunuz. Yani bir bakıma e, hükmünüz yoktu. Ölüydiniz de Allah fe ahyâküm annelerinizin rahminde size hayat verdi, sizi dirirtti. Hareket eden bir canlı haline geldiniz. Dünyaya çıktınız. Sonra vaktiniz gelince, size tayin edilen ömür bitince sümme yumitüküm. Sonra sizi Allah öldürür. Sümme tabii ki kıyamet günü gelince sümme yuhyüküm. Tekrar sizlere Hayat verecektir. Sümmeyri hiturcaun. Sonra ona döndürüleceksiniz. Arkadaşlar burada yani insanın dünyaya gelişi, yani hayat bulması, yaşaması, ölmesi, sonra kıyamet günü tekrar dirilmesi şeklindeki sürece kısaca bir işaret var. Yoksa burada reenkarnasyon gibi ruhların, yani bir insan ölünce başkasının bedenine girmesi gibi bir şey asla söz konusu değildir. Böyle anlamak sorumluluğa yani Müslüman açısından asla yani e, kabul edilebilecek bir durum olmadığını ifade etmekle yetinelim. Sorumluluğa aykırı bir şeydir. Bir insanın yani bir ruh olarak on tane e, bedende gezmiş olması karşısında bu bedenlerin her biri tabii ki ayrı bir sorumluluk sahibi kimselerken nasıl her birinden dolayı? Allah-u Teala onları hesaba çekecek. Ya Rabbi ben üç kişiden sorumluyum mu diyecek şu? Buna kabul etmek mümkün değil arkadaşlar. O Rabbimiz ki halak leküm sizin için yarattı. mafil ardı ardı Yer yeryüzünde olanların tümünü size servis etti. Sizin hizmetinize Mevla musahhar kıldı. Sonra fümme o isteva yöneldi. ile sema semaya. Göve yöneldi. Fesevvâhünle onları yani onları düzenleyendir o Mevla sev'a semavat, yedi kat sema olarak, yedi gök olarak onları düzenleyendir. Ve büküllü Yani toplu olarak verirsek yani o Allah yeryüzünde olanların hepsini sizin için, sizin emrinize amade olmak üzere yaratan, sonra göğe yenilip onları yedi gök halinde yaratan, düzenleyendir. Yaratıp düzenleyendir. Ve huve bükülli şeyin alim. O her şeyi bilen dedi Mevlamız Buna işaret buyuruyor bu ayeti kerimede. Şimdi buna bitince benim sevgili kardeşlerim, evlatlarım, Mevlamız şimdi 30. ayetten itibaren ilk insana bir gönderme yapmak üzere şöyle buyuruyor. Ve iz gale iz burada üzkür demek arkadaşlar. Hatırlar mısın ey peygamber ya da ey insan ey Kur'an okuyan demişti. Bak burada da gale dedi. Cennetten bahsederken de gale dedi. Ama cennetle alakalı kısımda diyecek, bu ise kale geçmişe ait olduğu için demiştir diyeceğiz. Hatırlar mısın? Rabbin demişti, bir melaiketi meleklere. Ne demişti? İnni ben cailun, kılacağım, atıyacağım, tayin edeceğim. Yaratmak anlamında da düşünülebilir. Ama burada yaratılan insana dair Allah'ın üstü vereceği bir göreve işaret ediyor anlamında düşünürsek Kılacağım anlamında da söylenebilir. İmni cailun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife var edeceğim, atayacağım, tayin edeceğim. Hangisini tercih edersek bilmiyorum mahallede nasıl. E, elimizdeki madde ne diyor? Ne diyor hocam orada? E, halife kılacak olanım. Ha. Ben yeryüzünde insanı bir halife kılacak olanım. Bak burada yaratmak dememiş hocam yaratmak yerine e, onu e, dediğimiz gibi atayacağım tayin edeceğim e, anlamında bunu ifade ediyor. Kalu dediler ki etecalu fiha mi kılacaksın atayacaksın fiha orada men o kimseki ki yufsidü yani yer yüzünde bozgunculuk yapacak ya da veyesfkü sefeke yesbüküden arkadaşlar. Safeke yespkü kan dökme, dökmek diye Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bir kelime. Sefeke yesfekû. Sefeke deme evvel ma e diye mesela bir kalıp olarak kan döktü ya da suyu akıttı. Sefekel kelam akıcı bir biçimde konuştu diye kullanılıyor. Yesfekü kan dökecek olamak. Yani yeryüzünde kan dökecek, bozgundürlük yapacak. Birini mi sen yarabbi yaratacaksın, e, atayacaksın artık nasıl dersek e, ve nahnu biz olduğumuz halde nuseb Yuhu bi hamdik seni hamd ile tesbih ediyor olduğumuz halde yeryüzünde kan dökecek, bozgunluluk yapacak. Birini mi sen yarabbi yaratacaksın diyorlar melekler. Ve nukaddisi ulek. Burada tabi ki haddese yukaddisi de o da takdis etmek demek arkadaşlar. Yani takdis etmek ne demek? Yani Allah'ın 90 sıfatlardan e, uzak tutmak. E, yani diyelim ki e, Mevla'nın isimlerinden de biliyorsun kutlu. E, yani yani e, Takdisi mesela şöyle izah ediyorlar. Ee, onun yani Allah'ın her türlü eksik veya kusurdan ya da aşağılayıcı her şeyden onun e, haşmetinden uzak ve âli olduğu ifadesi. Zaten kuddüs ifadesi Allah'ın e, eksikliklerden e, yüce olması manasında kullanılan bir ifade. Gökten yağan yağmurun da yeryüzünü arındırmasını bile Vaham Guttus isminin bir tecellisi olarak efendim kitaplarımızda ifade edilir. Evet. Burada ve nukadde sürekli, sen 90 sıfatlardan te tenzih ederken, seni yüceltirken diyelim, sen ya yarabbi, yeryüzünde kan dökecek, bozgunculuk yapacak, bir varlığı mı sen yaratacaksın, orada görevlendireceksin? Kale, Mevla buyurdu ki inni alemû ben bilirim maalesef hanımın sizin bilmediklerinizi. Bu etikelimle alakalı belki zihninizdeki sorunun örneği olarak şunu söyleyelim: Melekler bunu nasıl bildi? Yani bunun mukarip melekler arasında konuşulduğunu melekler duymuştu. Ondan dolayı yarabbi duyduğumuza göre bu kan dökecekmiş, bozgunculuk yapacakmış. Yani bunu niye o zaman yaratıyorsun anlamında da böyle bir yorum yapılmıştır. Ya da insandan önce yeryüzünde cinler Benzer şekilde yeryüzünde bozgun, bozgunluluk yapan, efendim, birbirlerini katleden böyle bir süreci onlar yaşatmıştı. Tekrar böyle bir varlık yaratmakla neyi murat ettiğiniz anlamında da sormuş olabilirler. Cinlerden ayrı belki bir varlık türü de olabilir. Bunlar bize kapalı şeyler. Biz imtihan ile alakalı bizim yeryüzünde, efendim, Yaşamamızın serüveninin başlangıcı ile alakalı olan bir durum olması itibariyle bu kadarına Mevlamızın işaretinden daha fazla yani böyle spekülatif şeylere çok fazla girmemize gerek yoktur arkadaşlar. Ne yaptı Rabbimiz? Meleklere bunu sorduktan sonra ve Allame Ademel Esmaem Ademe efendim ve Allame öğretti. Ademe Ademe öğretti. E e öğretti kim? Yani Allem Allah. Allah öğretti. Adem'e neyi? el esma el isimleri. Külla'a bütün isimleri. Ne olabilir bununla alakalı arkadaşlar? Yeryüzündeki eşyaların isimleri olabilir. İnsanların konuştuğu diller olabilir. Daha başka yani Adem Aleyhisselam'a yani böyle başlangıçta Mevla bütün bu bilgi ve efendim insanlığın geleceğine dair olan o süreçle alakalı bir takım şeyleri Mevla'nın bizim Efendim aklımıza zihnimize beynimize nakşetmiş olmasıyla alakalı beceriyle başarıyla istidadımızla olabilecek hususlarla alakalı bunlar olabilir. Sünme azıhumsum Allah onu arz etti. Kime yani Adem Aleyhisselam'ı arztiğim Alelem melalikeeti meleklere dedi ki fakala en bir bir sınav yapacak Meleklerle Adem Aleyhisselam'ı deneyeceği bir testten geçiriyor. En bi'uni bi'esma-i haula. Şunların isimlerini bana haber verdiniz. Nebe haber demek. En be haber verdi demek. En bi'uni bana haber veriniz. Şunların isimlerini bana söyleyiniz dedi. İn küntüm Eğer gerçekten sözünüze sadık iseniz. Onlar ne dedi melekler? Meleklerde Allah hangi özellikle yarattıysa ondan daha fazlası onlarda olmayan varlıklar gelişime açık değiller insanlar gibi. Subhanek seni tenzih ederiz. La ilme lena bizim bilgimiz yoktur. İlla ma'allemtena senin bize öğrettiklerin dışındakilerden öte bizim bir bilgimiz yoktur. Dolayısıyla bunu öğrenmemiz mümkün değildir. Belki bu bir sürecin de adı olabilir arkadaşlar. Yani insanın yeryüzünde yaratılışının süreciyle alakalı. İnsanın öğrendikçe yeni bilgilere ulaşabilme gibi bir istidadının yeteneğinin olmasına da burası işaret ediyor olabilir Allahu Alem. Melekler, bizde böyle bir gelişme yok, söz konusu değil. Biz ne yüklediysen bize, zihnimize, belleğimize ondan ötesi bizde olmaz diye bir itirafta bulundular. İnneki entel alimul hakim sen her şeyi bilen hikmet sahibi olansın. Elbette ki Mevlamızın bilgisi sınırsız. Bizlerin bilgisi de Mevlamızın bilgisi karşısında o da bir zerredir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu anlatırken yani denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, yedi defa o denizler, okyanuslar o ağaca mürekkep olmak için takviye bir güç olsa مَا نَفِدَتْ Abdullah Allah'ın kelimeleri asla bitmez diye Mevlamız onun bilgisiyle alakalı bize bunu bildirir. Onun için Mevlamız alimul gaybi ve şehadet, görüneni bilir, gaybı da bilir, görünmeyeni de bilir. Geleceği de bilir, geçmişi de bilir. Mevla'nın bilgisi tabii ki bu anlamda kayıtlı olmayandır. Zerreyi de bilir, küreyi de bilir, her şeyi bilir. İşte burada Mevlamızın bilgisine dair melekler bir imani teslimiyetlerini gösteriyorlar. Kale dedi ki Mevlamız Ya Adem, Ey Adem, az önce meleklere sorduğum soruların cevabını vermek üzere Enbi'hum esmaihim, Şunların isimlerini onlara haber ver dedi. Felemme enbe'ahum. Onlar da, onlara Adem Aleyhisselam haberi veriverince bir esma'ihim sorulanların isimlerini hale dedi ki Mevla eleme demedi demedim mi ben size inni alemi ben bilirim hayve semavati vel ard semaların ve yerin gaybını bilirim ve alemu ve bilirim ben ma ol bir şey ki tübdûn siz açığa vurdunuz açıklarsınız yetmedi ve ma kütüm ve gizliyorsunuz. Çetme diyorsunuz. Yani açığa vurduğunuzu da gizlediğinizi de ben sizin her şeyinizi ben bilirim. Kur'an-ı öyle buyurur arkadaşlar. Ya'lemu kha'inatal a'yun, e ma sudur. Hain bakışları da bilir. Gönüllerde gizlemiş olanları da bilir. Taha suresinde ayet-i kerime öyle. Mevlamız öyle buyuruyor arkadaşlar. Ne diyor mevlamız eee çok man bana öyle gelir. Yani beyin teşhur bil dabli fe innehu ya'lamu's sirra akhfa. Siz sözü gizleseniz de, açığa vursanız da Allah sırrı da bilir. Daha gizli olanı da, gizli olanını da Allah elbette ki bilir buyuruyor. Başka ayetler de var. Yani velakatna alamu ma'tesbis bi nefsu. Ela kad haraktan insane ve alamu ma'tesbis bi nefsu. İnsanı biz yarattık, nefsinin ona nefes fısıldadığını bizden biliriz buyuruyor. Mayyakunun ne gibi telat edin, Allahu Vüa Rabbihu. Üç kişi gizli konuşsa dördüncüsü odur. Allah bunu da bilir, bundan altını bundan çoğunu da bilir. Mevla için bu anlamda bilmeyeceği, bilemeyeceği bir şey asla söz konusu değil. Biz de aamen ne basıttak Rabbimizin zatî ve subütî sıfatları var. Yani hayat, ilim, semi basar, irade, kudret kelam, tekbin de var. İlim sıfatı Allah'ın bu sıfatında onda olmazsa olmaz sıfatlardandır. Mevla'nın bilgisi böyle. Biz de buna iman ediyoruz Mevla'mız için. Evet. İşte bundan sonra melekler Adem'in üstünlüğünü o sınavdan sonra Adem'in üstünlüğünü kabul et etmek suretiyle onları bir daha denedi. Madem böyle, Adem sizden daha bilgili, daha üstün. Hulnâ lil melaiketi, meleklere dedik, üst gülüyle Adem. Adem'e secde edin dedik. Ne oldu? Fesecedûr, hepsi secdeye vardılar. İlla iblis, iblis hariç. Eba, tabii ki kaçındı, yüz çevirdi. para kibirlendi. Vekânemnel kafirin ve kafirlerden oldu. Yani Allah'ın bir emrini yerine getirmeyerek, bir de akıl hocala yaparak en hayrumin ben ondan hayırlıyım halaktanimnarni ve ben ateşte onu topraktan yarattın diyerek Mevla'ya meydan okudu böylece kafirlerden olduğu ifade ediliyor arkadaşlar. Bu Hazreti Adem kıssasıyla alakalı Mustafa Erdem Hz. Hazreti Adem isimli Adem diye bir kitabı var. Ben pedefesini sizlere az edebilirim Abdullah hocam de var. Doktora tezidir... ...bununla alakalı... ...okumanızı tavsiye ederim. Yani Hz. Adem'le alakalı... ...bugün Mustafa İslamoğlu ve benzer... ...bazı yazarlar... ...bazı arkadaşlarımız... ...Adem'in anası babası var diyerek... ...bu anlamda İnsan Suresinin başında... ...Hel ata alel insâne hînum mineddehri... ...lem yakun şey'e mezkûrâ... ...innâ hâlâknel insâne min nutfetin emşâş... ...karışık... döllenmiş yumurtadan yarattık... ...nutfeyi emşâş dediği diye... İnsan tabirinde başında el takısı geçti diye. Adem de dahil bütün insanların, insanoğlunun ana ve babadan yani döllenmiş yumurta dediğimiz o çiftleşme sonucunda yaşanan süreçten meydana geldiği gibi bir algıyla olaya bakıyorlar. Ama biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de geçiyor. Artı Peygamberimiz Aleyhisselam da insanın topraktan yaratıldığını ifade eder. Yani inne mesel isaa inallahi kemesel adem İsa'nın durumu adem'in durumu gibidir khalaqahu min turab insanı topraktan yarattı sonra <gülüyor> kale lahu kun diye mevlamız işaret buyurur arkadaşlar mesela nisa suresinin başında ya yönler <gülüyor> sütük varab bakın rediviخلق bakın bir nefsini vahide kuyurur. İnsanın bir nefsi vahideden, bir özden, bir hamurdan yaratıldığını işaret eder ve insanın çamurdan yaratılışının evreleri. Kim ayette insanı topraktan yaratıldığı ifade edilir. Kim ayette kurumuş civuk çamurdan yaratıldığı min tayinin lazib diye efendim onun çamurun evrelerine işaret eder. Kim ayette min <gülüyor> salsanın e, kelfakhar, kurumuş, tıntın eden bir çömlekten insanın yaratıldığına işaret eder. Yani toprağın cıvuk çamur efendim değişken çamur karabağçık, nihayet kurumuş çamur olarak toprağın çamur e, evreleri ve insana evrilen o süreçlerine Mevlamız işaret eder ve nihayetinde insanın topraktan yaratıldığı bu evrelerle birlikte ayet kelimelerde söz konusu edilir. Ve bu süreç bittikten sonra bakın şu ayeti okuyayım. Secde suresinde arkadaşlar e, e, ayet-i kerime çok manedardır. Aslında iş, bütün işi e, özetliyor Mevlamız orada. Ya şey Bakın ayet-i kerime okuyorum. İnsan yani her şeyi güzel, en güzel şekilde yaratan ve bed'e Yarattı her şeyi güzel yapan ve ve de e halkar insanı min insanı yaratmaya çamurdan başladı. Çamurdan başladı. Sünmece ale neslihu sonra onun neslini yani ilk insanı Allah çamurdan yarattı ama onun neslini ise Adem'in çocuklarını ise yani min ma'in mehin adi bir sudan bir zerreden yani döllenmiş yumurta sürecine dair insanların bir araya kadın erkek bir araya gelmesi ve ana rahminde mudga, alaga dediğimiz o süreçlerden geçirerek yarattığına secde suresinin o ayetlerinde işaret ediyor. Bununla alakalı özel okuma isteyenlere kitap aktarabiliriz. Bununla alakalı sonra bize bağlanabilirsiniz. Mevlamız Adem'i, Havva'yı tabii ki yarattığını Kur'an-ı Kerim'de detaylarıyla vermez. Bak burada bir açıklama var. Ve Gullah dedi ki, ya Adem, ey Adem, Üskün ente ve zevcükel cenne. Hani öyle anlatılır. Adem yaratıldı. Cennete Adem sokuldu. Sonra Mevlamız Adem'i yarattıktan sonra Adem orada bir uyumuş. Uyandığı zaman Havva'yı yanında görüyor. Sen de kimsin diyor. Adem'in orada sıkıldığı söylenir. Bunun üzerine ben bilmiyorum kim olur deyince Adem Aleyhisselam senin adın Havva olsun diyor. Adem'in hayatını idame ettirecek böyle bir efendim. sürece Kur'an-ı Kerim detaylarıyla işaret etmez ama sadece az önce okuduğum mesela Nisa Suresi'nin birinci ayetinde insanı bir nefisten, ondan da ve halaka minha zevceha ondan da zevcisini yarattı diye buna işaret eder. Ve halaka minha zevceha ve betse her ikisinden yaydı. Ricalen ketiran ve nisa'am, erkekleri, kadınları, birçok böyle insanlığı, böylece onlardan mevda çoğalttı diye ayet kelimelerde işaret eder. Adem ile Havva yaratıldı, cennetine konuldu. Bu bize bildirilen klasik anlam. Tabii ki Adem'in yaratıldığı, konulduğu cennet dünyada bir yer midir? Yoksa vaat edilen cennette bir yer midir? Bununla alakalı da bir bilgimiz yok arkadaşlar. Bazı kanıtlar ve deliller bunun dünyada bir yeri olduğunu bize gösteriyor. Mesela bir ayette der ki: "Minha <gülüyor> halaknakum" tefihâ nu'îdukum emenâ nukhricukum târatan nukhra. Ondan yarattık, ona döndüreceğiz. Kıyamet günü ondan çıkartacağız ifadesi. Okuduğumuz bu ayetlerin 30. ayetinde ben yeryüzünde bir halife var edeceğim diyor Mevla. Yeryüzünde diyor. Yeryüzü de tabii ki dünyadadır. Bunlar biraz Adem'in cennetinin dünyada bir yer olduğu ihtimalini de akla getiriyor Allahu alem. Kur'an'da cennet. Ömer Kara çalıştı. Diniçeri yüksek kurulunda bir arkadaşımız. Kur'an'da cennet. Onun kitabını tavsiye ederim. Bakabilirsiniz. PDF'sini verebilirim. Okuyabilirsiniz. Evet. Cennet. Adem'le Havvai cennetine koydu. Şöyle dedi. Üskün ente ve zevcüke el cennem. Sen ve zevcen bu cennete yerleşin. Ve kula yeyin. Kül kula külü yeyin. Minha o cennetten, Raga'dan bol bol, hayf-i şiitüma dilediğiniz mekanında o cennete dilediğiniz gibi efendim hareket edin. Yalnız bir sınav var sizin için. Öyle söylenir. Yani cennette imtihan olmaz, vaat edilen cennette imtihan olmaz. Bu cennet dünyada bir yer olsa gerektir denir. Cennetin kelime anlamında yani e görülmeyen yani yapraklarından meyvesi görülmeyen yer anlamında kullanılır arkadaşlar. Bahçe olarak kullanılır. Yerin görülmediği ya da meyvelerin görülmediği yer anlamında. Wala takraba yaklaşmayın. Hazi hişse caram şu ağaca. Eğer yaklaşırsanız fetekuna olursunuz minaz zalimin zalimlerden olursunuz buyuruyor evlamız. Neydi bu ağaç bilmiyoruz. Bu buğdaydı, elmaydı, başka bir şeydi. Mesela bazı e, bilginler mesela Muhiddin Arabi gibileri de burada onun cinsellik olduğunu da ifade ederler allah Alem. Onları birbirine yasak kılmış. Çünkü şeyde diyor ki Arap suresinde e, ondan yediler fe ekela minhuma febedettehuma sevatuma. Yediler o ağaçtan ayık elleri onlara gözüktü ifadesinden dolayı. O da böyle bir mananın muhtemel olduğunu söylemiş. Ama bize kapalı arkadaşlar. Bize kapalı. Bilmiyoruz. Bunların hepsi müteşavüye girer. Ne oldu? Ne oldu? Ağaçtan yediler, derken o ikisini şeytan, o ikisini kaydırdı. E, diye de kıraat vardır arkadaşlar. Anha o cennetten, böylece içinde bulundukları yerden onları şeytan ne yaptı? Çıkarttı buyuruyor Mevlamız bu ayeti kerimede. Çünkü Mevla buyurmuştu yani. Eğer yerseniz yani buradan sizin tabii ki sınavı kaybetmiş olduğunuz için size bu anlamda e, cennetten mahrum olacağınız bir süreç yaşatılır denmişti. Tabii ki şeytan onları ayartmaya çalıştı. Waqasama huma yeminler etti inni lokum aleminen nasihin ben nasihat edicilerdenim yani size size samimi olarak söylüyorum yer seni sizler melek olacaksınız dedi. Dedi ki şöyle diyor bakın waqale waqale mana hakumarapukmana hadis şeçara mevla niye sizin bu cennette bu ağaçtan yemenizi yasakladı. İlla entekûna melekeyni. Yani iki melek olmuyasınız diye. Ev tekûna minel halidin. Burada e, yani ebedi kalmayasınız diye böyle yaptı diye. Bir de yemin etti. İlk defa yalan yeri yemin eden şeytandır arkadaşlar. Yemin ettirdi ve böylece onların oradan çıkmasına neden oldu. Mevlada bundan dolayı. Ve bunlar biz dedi ki ihbitu bituğu. İnin aşağıya. Ba'duküm dibâdin adu birbirinize düşman olarak oradan inin velakun fil arde mustakarun. sizin için yeryüzünde bir yerleşme mustakar, bir karar kılma zamanı var Ne zamana kadar ve metaun bir zamana kadar her birinizin bir ömrü bu ömre uygun olarak sizin orada yaşayacağınız bir zaman dilimi var diye biz böyle dedik diyor mevlamız geçmişe ait olan bir duruma Il, durumla ilgili. Tabii ki bura, bu ayetlerde çok fazla detaylara girmiyor. Şeytan konuşturulur Araf suresinde. Yani niye sen, seni engelleyen nedir de sen, ben sana e, Adem'e secde et dediğim zaman sen secde etmedin diye sorulunca Adem diyor ki şey şeytan, ene hayrun min, ben ondan hayırlıyım. Halakteni minnaren ve halaktohum yintim. Onu ateşten ben ateşten, onu topraktan yarattım deyince feh git ha sen de oradan in defol ama yakun laki senin işte benim zatıma karşı orada kibirlenme hakkın yoktur in diyor açalmış alçal, olarak deyince şeytan diyor ki anzurni ilay yum kıyamet gününe kadar bana mühlet ver deyince mevlamız da süre verdiğini söylüyor şeytan diyor ki febime aghbayteni beni azdırmana karşılık ben ya rabbi le a'kud ene lehum sıratike'l sen doğru yolun üzerinde oturacağım. Sumale ateenahum geleceğim min beyni edihim ve min halfihim ve ene imanihim Onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim. Çoğunu sana şükredenler olarak bulamayacaksın." diye bir orada muhabereye, karşılıklı konuşmaya A'raf suresinde, başka surelerde de Saf suresinde Efendim başka nerede geçiyor? Efendim Hicir suresinde buna dair açıklamaları Mevlamız Kur'an-ı Kerim'inde işaret ediyor. Mehmet Alagaş diye bir yazar var. Dünden bugüne şeytan ve dostları. Bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. E, kuran kendi cin ve şeytan var. E, Ali Osman Ateş'in. O kitabı tavsiye ederim. Bununla alakalı yani şeytan, iblisle alakalı e, bakılabilir. Arapça bir kitap vardı. Tercüme de edildi İbni Kayymel Cevziye'nin. E, ya da Abdurrahman el Ceviz şeyin e, telbişül iblis e, şeytanla alakalı bunun da PDFsi var bende onu sizlere aktarabilirim aslında var ya o kadar güzel şeyler ki bunlar düşmanınızı tanımak açısından onunla alakalı bu anlamda bir, bilgilenmek açısından e, çocuklar okumak lazım okumak lazım okumak lazım ve selam ve selam burada son ayetimiz olsun fetelakka Nihayet aldı. Adem-i Adem, Adem Mir Rabbihi Rabbından aldı. Ne aldı? Kelime atın. bazı kelimeler öğrendi aldı. Ve aldığı kelimelerle Fethabi aleyh Allah demek ki dua etti de Allah da tövbesini kabul etti. Şimdi bu şöyle de okunmuş bu burası bir farklı kıra. Fetalakka Adem'e Mir Rabbihi Bu durumda mana şöyle olur. Adem e, Rabbından bazı kelimeler geldi yani vahyedildi edildi ve Adem de bu kelimelerle Allah'a dua etti de Allah da onun duasını kabul etti. Bu kelimeler hangi kelimelerdir? O da A'raf suresinde geçiyor. Arkadaşlar Kur'an kendisini tefsir eder. Kur'an kendisini açıklar. Onun için bazı ayetlerde kapalı olan kısımlar başka ayetlerde de izah ediliyor. Daha önce inmiş, Mekke'de inmiş olan efendim A'raf suresinde bununla alakalı açıklamalar Öyle geçiyor. Orada ne diyor? Rabbana zalemna enfisana ve innem tavfürlena ve terhamna denekunenne minel kasirin. Ya Rabbi biz kendimizi zulmettik. Ayet-i kelime 23 arkadaşlar, Arap Söylesi. Rabbana zalemna enfisana ve innem tavfürlena ve terhamna. Eğer sen bizi bağışlamazsan bize merhamet etmezsen denekunenne minel kasirin. Biz de husrana uğrayanlardan oluruz diye onlar dua etmişler. Hani Arafat'ta onların buluştuğu ve orada Cebel-i Rahme civarında Allah'a sürekli yalvardıkları yakardıkları Mevla'nın da onların tövbesine mukabele ettiği nakledilir. Yani iblisi şeytan, şeytanı Adem'den ayıran odur. İblis şeytan isyan etti ve hatasında ısrar etti. Secde etmem de etmem diye bu ısrar süreci e, süreciyle alakalı başka İsrailiattır ama e, öyle aktarılır. Yok o fikrinden vazgeçmedi. Adem Aleyhisselam ise hata etti ama tövbe et. Fa asa adam rabbahu Adem Rab'bına karşı asi oldu. Hatta açtı. Sünme kitabahu rabbuhu. Sonra Rabbu onu seçti fetâ evâlih sonra onun tövbesini kabul etti onu hidayete buluşturdu der Kur'an-ı Kerim Bizler de Adem gibi olacağız hatamızı yapsak da ısrar etmediğimiz için ya Rabb bizler babamız gibi sana döndük sana geldik biz biz de Adem gibi adam olmak istiyoruz onun gibi senin sevgili bir kulun olmak istiyoruz dersek Mevlamız da inşallah bizlerin de tövbesini kabul edecek demektir efendim. Bu günlük bu kadarıyla yetiniyoruz. Bundan sonraki hafta ikinci cüzün başından sizlerden ricamız geri kalan 15 sayfayı okuyacaksınız. Kelimelerini çıkartacaksınız. Bir bakıma Kur'an'ı başından sonuna okumak için bu dersi bir fırsata çevireceksiniz. Böyle yaparsanız ne mutlu sizlere Mevla'nın kelamıyla efendim tembellik yapmadan Zaten Mevla kıyamette benim mi diye soracak. Öyleyse gelin, bu bir vesiledir, bu bir fırsattır. Biz bu dersi Meccan'ın yapıyoruz. Sizler de Meccan'ın buraya katılmışsınız. Tamamıyla hasbi olan bu dersi inşallah birlikte yaparsak ne mutlu sizlere, ne mutlu bizlere. Mevlan bizleri, Rabbim bizleri razı olduğu kullarından eylesin diyorum. Vesselam. Mehmet Hocam. Allah razı olsun. Ee, biz de katılımcı arkadaşlar da karan kısımları okuruz. İkinci cüzden haftaya buluşmak üzere. Sağ olasınız. Peki hocam. Hadi bir diğer deste geçecekler. Size sağ olun efendim.